Bu deneyi kendiniz yapmak için ampulleri adaptör fişlere takmalısınız. Sonra onları fişe takmalısınız. Ama mutlaka kırmızı, yeşil ve mavi olarak sırayla yerleştirmelisiniz. Taktıktan sonra açma tuşuna basıyoruz. Tahtamız olarak kullandığımız strafor levhamızı kutuya sabitlemek için önce birkaç tane bant hazırlıyoruz. Sonra straforu alıp kutunun önüne koyuyoruz. Kutuyu destek olarak sabitlemek için bantları yapıştırıyoruz. Kutunun alt tarafını sabitlemek için de diğer bantı yapıştırıyoruz. İşte oldu. Bir masaya ihtiyacımız olacak. Masaya hazırladığımız tahtayı ve ışıkları yerleştirdikten sonra ışıkları açın ve deney başlasın.